Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş Yengeç Burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Gezegeniniz Mars Aslan Burcunda ve hafta başından itibaren Mars yine Aslan Burcunda ilerlemeye başlayan Venüsle ile birlikte hareket edecek. Bu hafta itibariyle özellikle kişisel zevkleriniz, Keyif aldığınız uğraşlar, çocuklarla ilgili kavramlar, aşk ve romantizme ait konular ilgi alanınızda daha fazla olabilir. Aslan sizin özgüveniniz artırırken, Mars Aslan'da ilerlerken daha deneyimsel olabilirsiniz ve kişisel arzularınızda biraz daha tutkulu olmanız mümkün görünüyor. Hafta başı ay kova burcunda olacak. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar ve genel olarak günün genelinde boşlukta olacak. Bu biraz bizi günlük hayatta kararsız kılabilir. Ee, önemli işlerle uğraşmak yerine biraz dinlenmek ya da böyle keyif aldığımız konularla ilgilenmek isteyebiliriz. Sosyalleşmek için arkadaşlarımızı ve sevdiklerimize vakit ayırmak için de yine iyi bir gün Pazartesi. Akşam saatlerinden itibaren Ay Balık Burcuna geçecek Salı günü, Çarşamba günü Ay Balık Burcunda. Bu iki günde daha duygusal, daha hassas, daha içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi. Ee, belki kısa bir tatil planlıyorsunuz bu hafta başı olabilir. Bunun yanı sıra biraz daha hani hayat içerisinde kendinize özel zamanlar ayırmak, biraz yalnız kalmak için de bu hafta dikkat çekebilir. Kişisel bakımlarınız, sağlık kontrolleri ve benzerin alanlarda da yine faaliyetleriniz öne çıkabilir. Cuma'dan itibaren artık akşam saatlerinden itibaren Ay Boğa burcunda hafta sonunda Ay Boğa burcunda olacak. Para konuları, finans konuları, parasal paylaşımlar, alışverişler, bütçenizle ilgili konular hafta sonu gündemde. Hafta sonu itibariyle Mars Uranüs arasında da dik açı etkinleşecek. Bu biraz sert bir açıdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ay da boğadan geçerken bu açıyı daha da aktifleştirebilir. Özellikle maddi konularda... Biraz baskı hissedebilirsiniz. Ani masrafla oluşabilir. Ya da siz çok dürtüsel böyle kontrolsüz para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerde de çok tutkulu olabileceğiniz için aşırı maceracı olmanız mümkün. Yani burada da daha sağduyulu davranmakta fayda var. Özellikle aşk hayatınızda. Çocuklarla ilgili konularda da biraz stresler oluşabilir. Sabırlı olmak gerekiyor. Çok fazla inatçı tavırlar, hani... Daha böyle e, sabit, inatçı tavır ve davranışlar zarar verebilir. O yüzden daha sağduyulu, daha sakin, paylaşımcı ve dengeli olmakta fayda var sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.